Baba neredeyiz? Anlat. Kopenhag'dayız. Emine'ye geçiyoruz. <gülüyor> neredeyiz? Anlat. Ne yapıyoruz? Yürüyoruz şu an yağmurda. Loş bir Nasıl ilk, ilk yorumların Danimarka hakkında. Güzel. Çok beğendim. Nursu, Danimarka hakkında ilk yorumların. Çok güzel. Günaydın. Biz Danimarka'ya geldik. Bu arkamdaki yeri belki görmüşsünüzdür. Biz şu an Kopenhag'dayız Danimarka. <gülüyor> Bu klasik e, Venedik vibe olan Nihal'ın tarafına geldik. E, Fotoğraf çekeceğiz biraz. Yağmur yağıyor. Bir günlüğüne geldik buraya. O yüzden bugün gezmek zorundayız. Normalde yağmurlu havada hiç gezilmiyor değil mi? Aynen. Yalan mı? Aynen. Yağmurlu havada gezer misin? Geziliyor. Çok güzelmiş burası ya. Gelirken böyle çok şeydik. Sabah 6'daydı uçağımız ve Rainey muhtemelen düşecekti. E, Emine'nin çok büyük problemleri vardı uçakla <gülüyor> düşeceğine dair. Ama düşmeden gelebildik. 8 liraya geldik bu arada. Çok ucuz değil mi? Gezmeye başlayalım. Buraya 16 Aralık'ta geliyormuş. 17 Aralık'ta gidiyoruz. No home. Çok heyecanlı. Buranın adı Borson ya da Börsün diye okunuyor sanırım. Burası 17. yüzyıldan kalma bir borsaymış. I'm nothing without you, I'm nothing without you, I'm nothing without you. Girl, I'm not you. Burası Cristiania. Christian, <gülüyor> Şimdi Cristiania Cristiania. Nasıl okunuyordu? Cristiania'dan çıktık. Ee, orası böyle Danimarka'nın yani Kopenhagın içinde kendi bayrakları ve kendi kuralları olan ayrı bir Böyle devlet gibi düşünebilirsiniz, ayrı bir topluluk. Ee, i̇çeride 1000 kişi yaşıyor ee, ve içeride fotoğraf çekmek tamamen yasak. Ee, böyle çekebildiğimiz yerlerde çekmeye çalıştım ama e, çok katılar bu konuda. Ee, Emine bir tane çekmeye çalıştı ama <gülüyor> gördü birisi ve gelip silmesini istedi falan yani bayağı e, çektirmiyorlar. İçeride böyle ot standları var, böyle e, marihuana tarzı e, ve standda satıyorlar böyle stand şeklinde. Sanırım o yüzden e, bir şeyleri var. Çünkü satıcıların olmadığı yerlerde çekebiliyorsunuz. Ama böyle satıcı ya da alıcı bile olduğu zaman yasak diyorlar hemen. E, i̇çeride serbest. E, sadece 4-5 kuralları var zaten. Çok kuralları yok bildiğim kadarıyla koşmak yasak, adam dövmek yasak, e, öldürmek yasak galiba. <gülüyor> bir de fotoğraf çekmek yasak. Onun dışında her şey serbest. Ve e, marihuana da serbest. Öyle kendilerince bir şey kurmuşlar işte. Biz de Danimarka'ya gelmişken görelim dedik. Güzel bir tecrübeydi. Şimdi herkesin yorumunu alacağız. Çok güzeldi. Ee, vasbet hikayesi okumuş olanlar varsa aramızda ergenlik yıllarında. Orada işte esas esas oğlanla tanıştığım mahallelerden biriydi. Anladım. Sen ne düşünüyorsun? Güzeldi. Sarkı'dan bir video deneyimim aldı. Onları <gülüyor> sabah atacağız. Evet, onları burada kredi vererek, <gülüyor> Emine'ye kredi vererek paylaşacağız Benfane izniyle. Beş tane video için. Evet, uyarayalım. I found somebody I say you don't cross my mind She doesn't know that your favorite place is still mine Şimdi Christiansburg Sarayı'na geldik. Burası Danimarka'nın e, parlamentosu, e, yüksek mahkemesi ve başbakanlık ofisiymiş. E, öyle. <gülüyor> where ama yol verdiklerimize teşekkür ederiz and <laughs> E, saat kaç? Biz ne zamandır buradayız? Bayağı Saat şu an 6. Biz e, 2 saattir McDonald's'ta oturuyoruz. Çünkü hava sağ olsun. E, 2 saattir McDonald's'ta oturuyoruz. Çünkü hava hava kararmasın diye bizi her yeri 1 saat içinde gezdirdi. Ve gezecek başka hiçbir yerimiz kalmadı. O yüzden... Arkadan yalan falan diye bir ağız burun yapıyor ama Neyse Şimdi biraz şeyden bahsedeyim ee, Buradan, Kopenhag'dan Kopenhag çok güzel satın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay, Emine bir şey çekti ve şey yaptılar Sildirdiler e, Onu koyacağım buraya, Emine silmedi çünkü <gülüyor> müzik yapayım ben ne kadar o, oy, Geçen Tekno Club'a gittik çok kötüydü Neyse konumuz bu diye ki Size Kopenhag anlatıyorum şu an Kopenhag'da iniyorsunuz havaalanında ve havaalanında City Pass almayın, tamam mı? Şey buraya e, turist olarak gelecekseniz mal gibi City Pass e, bileti almayın. Biz yaptık, siz yapmayın. Bilet almayın. E, bilet'e 80 kron verdik yani 170 lira mı çekti? Ben dedem almayan de bir dinlememiz gerekiyordu. 80 <gülüyor> kron verdik e, bilet'e çünkü oradaki adam öyle söyledi. Ve biz de ona güvendik, Emine'ye güvenmeyip. Ondan sonra e, burada hiç gerek yok. Her şey şehir merkezinde olduğu için her yere yürüyebiliyorsunuz ve ulaşım aracını kullanmanıza hiç gerek yok. Kullarsam ve sadece sormuyorlar. Sadece hani, <gülüyor> tek yönlük alanına şehir merkezine gelecek bir tane bilet alsanız yeter ki Nursun da söylediği gibi kullansanız da sormuyorlar. Otobüse binerken gösteriyorsun, mesela gerek yok geç falan diyor. hani Kimsenin umunda değil. Ee, o yüzden bilet almayın ya da tek yönlük falan alın bence hiç gerek yok yani 80 kron vermeye zaten koronadan dolayı bu arada çoğu yer kapalı burada çoğunun içine giremiyorsunuz sadece dışarıdan çekip şey yapabiliyorsunuz ee, Tibori'nin içine girecektik ama bugün çok yağmurlu bugün durmadan yağmur yağdı ee, hem böyle şeyler işte roller rollercoaster'lar falan ıslanmıştır diye düşündük hem de hem de çok para hani e, girişi ve e, oyuncaklar pahalıydı. Bir de ıslarken binmek İnşallah istemedik. E, zaten binemezdik de paramız yetmiyordu. ya yani Asıl sebebi o. Bahane uyduruyorum. E, yani o şekilde Kivoli'ye evet doğ Doğru. Neden TL'nin 15 lira o Şey bir euro'nun 15 TL olması. Şu kayıt. <gülüyor> Elif banka çıktı bankın üstünden şey or ne denir oraya? Çitlerin, Çitlerin üzerinden. Çitlerin üzerinden kamerayı şöyle yaptı. İçeriyi çekti ki size sanki içerideymiş gibi gösterebilmek zorundayız. <gülüyor> ya söyleyemezsiniz. <gülüyor> e koyacağım o fotoğrafı da ama çok güzel çıktı bence. Çıkmadı mı? Evet süresinde. Gayet güzel. içerideymişim gibi ya. <gülüyor> Cidden içerideydim. Sen bunu söylemesen inandırırdım ben insanları. İçerideyiz. <gülüyor> Burada bir tane deniz kızı heykeli var. Böyle küçücük bir Şu şey. Şu kadar. Aynen öyle şu kadar yani. Ve olayı da Andersen masallarını biliyorsunuzdur. Oradaki Andersen Danimarkalı. Ee, onun da bir Deniz Kızı ile alakalı bir e, masalı varmış. Ona ana olarak da Deniz Kızı heykeli dikmişler. Ve Deniz Kızı heykeli neredeyse her ülkede var. Mesela Barşova'nın şehir simgesi Deniz Kızı artık. Ee, biz o yüzden hani gitmek istemedik. Çünkü çok küçük ve şu an hava karardı. Yani artık gözükmez de. Evet heykel siyah ve şu an gözükmez. Bir de denizin üstünde şu kadar bir şey yani. O yüzden gitmiyoruz. Hava e, üzgün bu konuda çok. Ee, sonra da havaalanına gideceğiz. Havaalanında yataklar var. Havaalanında yatak var. Orayı da çekerim şey yapınca. Koltuk. Koltuk ama böyle yatıyorlar bayağı bildiğiniz. Öyle Danimarka update'im <gülüyor> bu şekilde şu anlık. Video çok boş olduğu için böyle bir update yapmak istedim. Çok bir şey çekemediğimiz için bazıları yüzünden. Hayır, ben gayet normal gittim. Hayır, Sen telefonu çıkarmaya. Evet bir de hava çok soğuk. Hava bayağı soğuk. Ellerim çok üşüdü. O yüzden de telefonu çıkarmak istemedim. O da doğru. Böyle hani hiç çıkarıp bir şey çekesim gelmedi. O kadar soğukluk ellerim hep cebimdeydi. Böyle hiç çıkaramadık yani. Ve 7-24 yağmur yağdı. Hiç mola bile vermedi. 7-24 yağmur yağdı. Havanın pasaportu ıslanmış mesela. hemen görüşürüz değil mi? Sen kapa. Akşam manzarasıyla Niha'dan ay dur. Akşam manzarasıyla Niha'dan görüşürüz. Oh. about you sometimes i do, sometimes i the used to on first çekim bir. video <bir. gülüyor> Kat, <gülüyor> <Baştan arıyoruz>. Başla. Başla. Hayır ya dur bir dakika. Tamam. Tamam. tamam. Çekim bir. Videoyu izlediğiniz Çekim bir mi? Dört oldu. <gülüyor> Hepsinde aynı çekim yapıyorum. Çekim beş. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. Kaaat. <gülüyor> <gülüyor>